Ellerimi bırakıyorum. Bakalım araç ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacağım. Evet şu an kazıkladık mı? Web Tekno'dan ve yağmurlu bir İzmir gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merdan ve bugün yanımda bir adet otonom sürüş teknolojisine sahip aracımız var. Bildiğiniz gibi otonom sürüşlü araç teknolojileri bir süredir hayatımızda ama bu gitgide geliştirilmeye devam ediyor. Biz de bugün bu özelliğe sahip araçlardan birisini yanımıza aldık. Peki neden? Otonom sürüşlü aracı kullanırken öyle ben kurayım da gideyim arka koltuğa yatayım diye bir şey yok. Bunu yapan insanların geçirdiği kazaları zaten biliyoruz. Araç da bunun önüne geçmek için sizin beyler aralıklarla direksiyona dokunmanızı istiyor. Ama bugün o direksiyona dokunmayacağız arkadaşlar. Elbette bütün güvenlik önlemlerimiz alarak ve araç ne yapacak bunu görmek istiyoruz. Onun dışında otonom sürüşü kandırmak için birkaç yöntem olduğu söyleniyor. Onun içinde burada gördüğünüz bir adet portakalım ve bir de pet şişan var. Tüm bu yöntemleri kullanarak bu gördüğünüz aracı kandırmayı deneyeceğiz. Bakalım mümkün olacak mı? Hemen bir içeri girelim, bir kuruyalım, devam edelim. Dostlar şimdi otobana doğru çıktık ve yağmurlu bir gün seçtiğimiz için olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ayrıca şunu söyleyebilirsiniz abi hani yani bunu trafiğe kapalı bir alanda neden çekmedin, ne bileyim bir pistte neden çekmedin diyebilirsiniz. Sonuçta siz trafikte yaşayacaksınız. Bu yüzden en doğru deneyimi vermek için şu an yaptığımız şeyi yapma durumundayız aslında. Ama tabii ki yine sağ şeritte olabildiğince yavaş ve sakin şekilde bu deneyimi sağlamaya çalışacağız. Aktif direksiyon yardımcımız açık, aktif şerit değiştirme yardımcımız açık. Hızımızı sabitleyeceğiz, direksiyonu ve şeridi tamamen araca bırakacağız. Ve bekleyeceğiz. Araç bizden direksiyonu tutmamızı isteyecek ve hiçbir şekilde kendisine dönüş yapmayacağız. Bakalım araç ne yapacak? Bunun dışında birkaç otonom sürüşte aracı kandırma taktiği varmış. Direksiyona portakal sıkıştırıyorlarmış, petişe sıkıştırıyorlarmış. Bunları da deneyeceğiz. Bakalım gerçekten bu teknolojiyi kandırmak mümkün mü? 75'te sabitledim. Hem direksiyon hem şerit takibim. Araçta açık vaziyette ve ellerimi bırakıyorum. Tabii şöyle tutacağım ne olur ne olmaz. Yani şeyi de bırakmayalım. Kendimizi makineye de emanet edecek değiliz yani. Evet, şu an direksiyonu tutmamı istiyor araç. Direksiyon ikonu şu anda kırmızı yanıyor arkadaşlar. Bekliyoruz, cevap vermeyeceğiz. Hala cevap vermeyeceğiz. Ve evet, sesli uyarı geldi. Sesli uyarı gelmeye devam ediyor. Hiçbir şey yapmayacağım. Şerit devam, hız devam bunları etkilemiyor. Sadece direksiyonu tutmamı istiyor cevap vermiyorum. Bekliyoruz sadece. Evet, acil duruma gerçekleştirilecek diyor. Arkamız boş, bilerek bırakıyorum. Bilerek bırakıyorum. Evet, şu an dörtlüler yandı otomatik olarak ve ani bir frenle araç durdu. Şöyle bir sağa çekeyim. Normalde açık söyleyeyim ben aracın sağ çekmesini yani bir şerit daha yana çıkmasını bekliyordum. Araba olduğu yerde yolun ortasında durdu. Bu ne kadar okey çok emin olamadım açıkçası. <gülüyor> Dostlar çok kısa araya giriyorum çünkü aklımıza bir şey takıldı kurgu sırasında. Şimdi biz en sağ şeritte giderken araba bizi bu şeritte olduğu gibi durdurdu diyoruz. Sonra aklımıza şu geldi. Acaba araba zaten en sağda olduğunu fark ettiği için mi bunu yapıyor? Sol şeritte olsaydı yine orada durur muydu yoksa bizi sağa götürür müdü? Sonra Mercedes'den bir arkadaşımıza sorduk ve arkadaşımıza bize araç hangi şeritteyse orada kalıyor dedi. Yani solda ya da sağda olması bir şey değiştirmiyormuş. Biz bunu öğrendik. Aklımızdaki soru işareti gitti ama sizin de bilginiz olsun istedik. Şimdi videoya devam edebiliriz. Burada gördüğünüz minik tuşa bastığımda bir adet portakalım var. Bu portakalla ne yapacağız arkadaşlar? Evet burada iki portakalı da direksiyonumuza sıkıştırdık. Tekrar harekete geçeceğim. Arkamız boş, yanlarımız boş, sıkıntı yok. Ve tekrar hızı sabitliyorum bu kez portakallarla. Araç giderken ben şu an otonom sürüşü aktif ettim mi arkadaşlar eğer bir şerit değiştirmek istersen kontrol araçtayken, eğer sağa doğru gitmek istersen mesela araç Böyle bir uyarı veriyor ve burada kırmızı işareti görüyorsunuz. Aynı zamanda da direksiyonu hafif titretiyor. Böyle bir hani PlayStation'ların işte Xbox'ların gamepad'lerinde o titreme olur ya. Aynen öyle bir titreşim veriyor. Şu anda biraz hızı arttırıyorum ve tekrar kontrolü araca bırakıyorum. Bu kez portakallarımla. Yağmurlu bir gün seçmemizin şöyle bir avantajı olduğu yolda hiç kimse yok arkadaşlar. Sadece işte yük taşıyan abilerimiz yolda seyrediyor. Evet yemedi. Yemedi. Yemedi. Ben şu direksiyonu tutacağım bir. Direksiyondan çıkardım portakalları. Şu an bekliyorum, bir kez daha uyarı vermesini bekleyeceğim. Bir dakika, araç hızını arttırdı kendi kendine, 120'yi aldı. Dur dayı dur, istemiyorum 120 kilometre. Araç, ben biraz daha hızlı gitmek istiyorum dedi resmen bize ama şu an bunu yapamayız, kusura bakmayacak. Aracın benden tekrar direksiyon uyarısı vermesini bekliyorum. Verdiğinde... Bu portakalı buraya sokuşturacağım. Şu an yeşil yandı. Evet, şu an kazıkladık mı? Hayır, yemedi. Dur. Hemen bir portakal daha soktuk. Şöyle yaptık. Yok, yemiyor. Yedi gibi oldu ama büyük ihtimalle benim elim değdiği için. Bu ne kadar hassas ya. Bekliyorum şu an. Şu an tekrar dokun istedi. Hafiften parmağımı değdireceğim. Acaba hissedecek mi? Şöyle bir ISMR hafiften. E evet, şu anda Mercedes'inizi. Aha. Bu araba yese seviyor. Portakalları yoldanca <gülüyor> yemek için. <gülüyor> kullanabilirsiniz. Ortakallarda böyle bir durum. Olmuyormuş bunu görmüş olduk. Bir kez daha sağ çekiyoruz. Direksiyon farklı bir yapıda olsa şişeye direkt sokabilirim böyle ama bu direksiyonun biraz bu aralıkları geniş olduğu için yani şuralara falan sokamıyorum bu yüzden biraz içip şöyle katlayarak yön vereceğim. İçmem gerekiyor bir yıkıyorum. Evet şimdi suyun seviyesini buraya kadar getirdik arkadaşlar. Şöyle bir şuraya sıkışacak şekilde. Durur tamam. Tabii önce belki de edelim. Bu arada iPhone 14 Pro Max ile ilgili sağlamlık testi, mesajlarınızı, yorumlarınızı görüyoruz arkadaşlar. Bunları dikkate alıyoruz tabii ki ve o bir önceki yaptığımız videonun devamını hep birlikte göreceğiz. Güzel bir şey hazırlıyor sizin için. Kızımızı tekrar bir 70'e sabitleyelim. Bunu buraya sokacağım uyarı verdiğinde. Verdi. Şöyle yaptım. Şöyle dokundum bıraktım. Bakalım ne olacak. Vermiyor uyarı şu derken. Peki şöyle bir şey yapsak ne olur Mami? Şu an tutmamı istiyor. Şuradan şöyle bir portakalı soktum. Elimdeydi o yüzden büyük ihtimalle tekrar yeşile döndü. Bekliyoruz. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar otonom sürüş tabii ki böyle şeyler için değil şu an yaptığımız şey bu oluyor mu? Bu oluyorsa eğer bunun bir şekilde markalar tarafından bu yapay zeka tarafından düzeltilmesi gerek. Biz aslında bunu anlamak için çekiyoruz. Bir hile öğretmek istemiyoruz size. Çünkü bunun çalışmaması demek bir can kaybı demek arkadaşlar. O yüzden ne olursa olsun böyle bir şey denemeyin kesinlikle. Ve zaten araba da bunu yemedi. Evet uyarılar başladı. Durmayacağız ama. Evet araç acil durumla gel dur evet, ara ve araç acil durdurma gerçekleştirecek dedi ve araç bizi yolun ortasında durdurdu. Şöyle bir sağ çekelim yine. <gülüyor> Yalnız bir direksiyonun klasında gördün mü amca? Yapay zeka bir kez daha bize üstün geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracı kandırmak mümkün olmadı. Bu otonom sürüş dediğimiz teknoloji sürüşe yardımcı olarak üretilmiş. O yüzden bunu böyle farklı kötü amaçlarla, farklı buglarla kullanmak yerine olabildiğince her zaman gibi teknolojiden faydalanmak bizim için çok iyi olacaktır diyorum. Sizin tabii ki bununla ilgili bildiğiniz başka buglar ya da duyduğunuz başka şehir efsaneleri varsa bunu da yorumlarda belirtin. Bir sonraki videolarda belki onları da denemeye çalışırız. Onun dışında kanalımıza abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendin Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.